24 Aralık 2020 Antalya Kumuca Adrasan'dayız. Yanımızda Ahmet Çetiner, rekor gelişim müşterimiz ve e, Adrasan bayimiz Mümin Deniz, ziraat mühendisi. Burada seranın bozuk bir kısmında bu sene deneme amaçlı e, rekor gelişim ürünümüzü Ahmet Bey kullandı. Neler oldu? Abi neler oldu? Neler Direkt, gördük? Ne yaşadık? Yani rekor gelişimi çok tavsiye üzerine duyduk. Yani evet. reklamlarını gördük aslında çiftçi olarak biz hem denemeye ama fiyat yüksek olduğu için korkarız. Hı hı. Ama yani bunu denedik, gördük ki yani durum iyi. Şimdi burası iyi derken yani ürünün kalkmadı. Yani, ürünün daha az oldu. Bozuk. Yani en bozuk yere denedik. En olumsuz yerde sonucu görmeye denedik biz bunu. Yani. Yani sonuç gözde görülebilir derecede. Şimdi neler oldu peki? Yani ondan yani, da bahsedelim. Şöyle bunun çeşidi, daha çeşidi nedir? Dikenli salatalık ama? Dikenli salatalık, bu bazel çeşidi. Bazel. Ee, dikim tarihi nedir buranın? 15 Ekim'de diktik abi biz bunu. İçinde şu anda kuş gözü mevcut hastalık ama onun Hı -hı. sebebi de ben tülleri... ...bu sene biraz tül olayı dedik içine evet. arı falan girmez. Onun da zararı oldu, hemen söktük attık ama... Zarar oldu ama sonuçta ee, şey yaptık. Sıkıntı da yok yani Peki, hastalık olarak. Peki anlamında meyve tutumun şu an herhangi bir kök sorunu var mı? Yani şu anda kök sorunu olarak gö sorun görünmüyor ama... Ee, gördüğünüz gibi abi, başındaki mevcutu alsak Bir de yeter yani mantığı var şu an üstünde. Yukarı doğru. Ee, Az daha gidelim mi? Tepenin, bak şu tepenin şöyle, Hı -hı. sökeleyeyim de görsün abi canlılığını bak şöyle. Hı -hı. Yani bu ayda, bu mevsimde, bu tarihte Tutum dikenin. olarak peki, tutum, şey, meyve kalitesi olarak nasıl geliyor? Meyve kalitesi... Yani şey anlamında, bu de toplama bu yaptık, bu çeşidi bu yıl... İlk defa dikiyorum. Ben geçen yıl denemelik dikmiştim. Hı hı. Çok. Geçen sene bu kadar değildi sanki. Şöyle arayı da gösterelim. Şöyle. Şöyle. Yani koltuk meyvesi oldukça Şöyle, çok fazla. Şey Şöyle. Şimdi koltuk meyvelerine baktığım zaman da mesela sorumlu bir yerde yani bu ee, kadar koltuk vermesi normal değil atılan yani. yere göre şu an mükemmel derdinde yani. koltuk meyvesi var ve irileşiyor, büyüyor, gelişine yani, devam bu, ediyor. Koltuk meyvesini sarartma yapmayacak. Onu görüyoruz şu anda. Anladım. Canlı yani çiçekler. Bu şekilde gidiyor. Bu sıraya komple uyguladık. Şimdi e, tavsiye eder misiniz? Rekor, Abi, gelişimi, rekor, rekor, gelişimi, gelişimi, rekor gelişimi tavsiye ederim ama şöyle ne? önce denesin adam. Kötü yerde bir denesin sonra altın. Hemen alıp denemezsin. Siz seneye kullanacak mısınız burada? Abi Herkesef. seneye tamamını düşünüyor. Kullanacaksınız. Ee, biraz da bol yani cimrilik alacağız. Burada, burada e, Tabii Başta dedi ki pahalı biraz dedi deneyelim dedi. Evet. Şu an dedi bol kullanacağız dedi. Demek ki faydayı görüyoruz. Buradan yani. Bir tespit yapıyoruz yani, doğru yani, mu? Yani, yani. Şimdi şeyi soracağım. Bir de burada damlama ürünümüzü de kullandınız. Damlama ürünümüzü yeni kullandık. Yeni kullandınız. Onunla da ilgili gözlem yapacağız. 2-3 yani gün oldu daha kullananı. Da. Fark ee, ee, var gibi ama net bir şey söylemeyelim şimdi, şimdi yalan atmayalım kısa kısa bir süre e, bir, bir üç beş gün içerisinde ha. hafta on gün sonra gözleyeceğiz e, var mı eklemek istediğiniz mümür e, bey sizin bütün çiftçilerimize öncelikle merhaba Adrasan'dan ee, ahmet bey benim müşterimdi daha önceden burada sıkıntı geçen sene de görmüştük biz dedim ben illaki kullan dedim verdim bir yarım tuval bu bölgeye uyguladı yani so şu an sonuçları gayet güzel çiftçimiz memnun bütün çiftçilerimize Tavsiye ederiz ürünü. Hı hı. Buradan herkese merhaba. Ee, teşekkür ederiz. Ahmet Bey var mı e, bir şey ekleyeceğim bir şey? Önce herkes tüm araziye atmasın. Yarısına bir denesin sonra kullansın. Yavaş Aa, yavaş. Ama şöyle söyleyeyim. Denenmiş 12 yıldır var olan bir ürünü. Biz, deniyorsunuz. biz burada yeni görüyoruz. Adrasan bölgesinde mesela e, Epece bir müşterimiz de oldu. Bizim ürünümüz kullananlardan da referans alın. Tercihi hı. ona göre yapın. Evet. E, denemenizi de yapın buradan herkese selamlarımızı yani, gönderiyoruz selamlarımız 2020 daha iyi olsun inşallah 2021 diyelim 2021 pardon. az kaldı az kaldı ee, teşekkür ederiz 2000